Bıçırız ikiyiz. Missten sen atlıyor. Mis sen atlıyordun mis Neyi bekliyor? Ya oğlum bizi kim öpecek be? Dört numara evet. <gülüyor> Bir bakiz Hemen öleceğiz Aa. bak. İndiğimiz an öleceğiz. Kaçın kaçın Aa, kaçın. Aaaa bak şey yapma. Ayrıl. Vallahi ayrıldım oyun doluyor hemen. bıçak öldürse. neredesin neredesin neredesin? tamam gel gel gel. neredesin geleyim. burada. Nerede? dur bir tanesini bayılt. isfa'bini bayılttım daha çık çık çık. Berkay sen Böyle neredesin? Sen ben, ben büyük bir adem yardım. Bir sürü istedim. Kaçamıyorum da. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aa. Çabuk, çabuk adamlar burada. Geldim. Koş, koş, koş, koş, koş. koş. Aa, dikkat et, dikkat et. İyi bir kişi öldürdü. Bir kişi öldürdü. Adam geliyor adam, zaman... geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Kapının orda, kapının orda. Mike, arka kapının orda. Dikkat edin, pompalı olan varsa bana versin. Yok valla. Hala ben dedim. Kesin öldük. Allah çapsın öldük. Kaçalım. Oha. Nerede? Gel gel gel. Nereden sıktı? <Gülüyor> gel gel gel. Allah aşkına al al adam adam adam adam. Uyan. Adamım. Adamım. Vallahi <gülüyor> ben kral olduğumu biliyordum da söylemeniz iyi oldu. Ya hadi hadi. İsmail SWAT hiç adam değila öldüremiyor birader. Gel kutulara. Ya oğlum ne bilim ya. İsmail, adam adam değil siz faisen. Ya götlük yapma şimdi. Ne yapayım adamlar yok. Ben Aha M4'ü. Onu bana onu mermi ver Mikay. Balka Allah razı olsun mermiye. Mikael, ben, mermi var mı? 500 556. Ben de hiçbir. Şey Hangi peze adam var adam, adam var adam. Dur burada adam var. Adam mı? Lan çık. Patıştırız kardeşim. Yukarıda Bomba atıyorlar. Kim atıyor bombayı? Ben ne mi? bilir. Ben atmadım mal. Ya Allah'ım ya. Oo, oo, oo. Ne vurdu be? Dalak mı? Sana vuranın amına kıyım. Oğlum vallahi bunlar bizi ötecekler. Yerini yukarı dağılsa kalırız ya. Oğlum 556 mermisini versene bir. Hadi söyle 50 tane. Berkay Ben hani 27, 27 Oğlum 27 tane hepsini öldürebilecek mi? Aha vallahi geliyorlar. Geliyorlar. Abi, biraz da bana verim. Eyvallah. Al. Bir dakika gel lan topulana patlıyor Geriye Ne olan yok Al be laak Al al al al al al al al Bak bak Lootlar da ne kadar güzel Ayo, bu live'a gidelim bir şu. <gülüyor> Oy. O oh, üçlük, üç. bir kaç gel üçlük üç verelim, üç? üç. tamam, üç. üç. iki ay. Lazdı mı üçlük? Tamam. Üçlük al. Dolan 2x'i alalım. Aha adam sıkıyor. Gıcığı yukarı çek. Aa vallahi orada. Bak bak bak bak, bak kafası. Watch out. Uuuu uh, uuuu uh, uh, uh. oradan da vuruyorlar Oğlum tam bir zabet almıştım ya Oha Oğlum göte mükayet edin Amınan kuduğum hikayesi çantamı niye aldın Nerden sıkıyorlar amına kuyum ya Ya of. aşağıdan in in in Ah! Canı ne güzel gitmişti ya. Bir gelin gel gel gel Yaradım. Mikael gel Mikael gel. Berkay sizde lazım. Hadi bu da benden ediyor. Kaç şu güzel kafanı. Kaç şu güzel kafanı. Aha, araba, araba. Aha oraya araba gitti. Nerede? O, abize sıkan adamı ev yanına gitti. Ooo. Mikel uyandır onu. Mikel uyandır onu. ben Siz aaa. Sen gir içeri. Kurtar. Kit at Mikel, kit at. Bende sargı bezi var. Abi nereye gittin? Abi nereye gittin? Of of of of of of Valla olum mutlar mis, mis, mis. Bıkaya atama bıkaya Nerede? Burda Ayak izi var buralarda İçeri gidelim İçeri location. Lokasyonu Belka iz var Belka burda Durun bekleyin geliyorum <gülüyor> İsmail sen nerede nerde Üste çıkar. On dört numarayı kurtar. Geliyorum destek kuvveti oldu. Bekleyin. Aaa adamı gördüm. Gördüm İsmail. Nerede nerede nerede? Bu evde. Location. Bu bir baştaki evde. Tamam. Baştaki evde. Vurluyorum. Geliyorum. Öldürdüm. Olum ne zannettin? Tekezden kurtar adamı. Bir dakika. Oğlum ulan nereden vuruyor? Mika M24 buldum lan. Oğlum adamı kurtar. Bizim adam ölecek. Mika adam var burada. Nerede? Al sana bombe. Anlatma lan dur dur şeydi şeydi burda tepede. Dört makinet lazım. Git lazım ha varmış lan. Adam çatıda. Hayır. Adam bu mit tuzak kurmuş lan. Köfürü yok burada bir bayan var. Alın. Kim? dört dönmem. Ne bileyim hiçbir kız ismi. Ha aynı. Nereden çıkıyor ya? Oha, oha. Dur dur dur dur dur dur dur, bekle bekle bekle bekle. Bekle, sen sizi attım, sizi attım. Bekle. Bakın seni. Ay gördüm. <gülüyor> Uf, ne gitti becan. Mikağım ben olmazsam öyle canla. Adamsın. Ya şimdi bir kepe baba, diyeceğim de Adam nerede Mikağım tek atıyor. 260 yönünde, onu... 260 yönünde, o tepelerin üstünde. Siktim belasını. <gülüyor> Nerede dedin İsmail? Tepenin üstünde, 260 yönünde. Ha orada, onun tepenin üstünde. Belki dansla kalırız. Dalak. Dur bir saniye. Oo oo oo oo. hep ölüyor anasını satayım ya. Onu ne bileyim adam Hadi git tatlısana. kaç, kaçıyor, kaçıyoruz bu Oha, 3 kişi ya. Oğlum vallahi gereksiz boşuna attın lan. Önlememizi alak. Bize de atmadı ki bu o <gülüyor> Oğlum vallahi sıkıntı bok yedin. alana Hadi hadi 4 numara al lan 4 numara. Bekle, gitmeyin gitmeyin öteceğim. gitmeyin gitmeyin. Adamlar burada. Adamlar burada. Gitmeyin. Gitmeyin. Oğlum Oğlan adamlar karşıda sıkıyor. Gitme. Kopayım beni. Tutayım. Tamam bir ya, tanesini bayıttım. Bir, bir tanesini bayıttım. Bir tanesini bayıttım. Kaç kaç kaç kaç. Tamam. O adamı uyandır, adam. O arkada. Gelecekler tepeye. Nerede nerede İsmail? Bak bu tepede. Bir şey at, i̇şaret işaret. Ya Mike'e, abi. abi. Abi burada, burada ha. Şu an burada. Bayıttım işte abi, vuru. Vuru vuru vuru, bayıttım. Ben abi. arkadan doluyorum, ben arkadan doluyorum. Uyandır, uyandır, uyandır, uyandır. <gülüyor> öldür, öldür. Berkay ben orada, arkadan... adamın yanına gidiyor, öldür. öldü. Öldü. Bay Ama alan gel. Dur ben. Ya oğlum kim attı o bombayı? Helal. Videoyu bayıttım. Bunu puro videoyu bayıttım. İş koy. Vursanız da onlara. Nerede? Vur vur. O kulübenin arkasında da kulübenin arkası yanında yanında solda. Melek geldi? Gördüm çıkar, otur. Miktar gel. Yes be. Vur. Michael uyandır uyandır. Öldüm öldüm. Yok ya söyle Michael hadi Michael. Vanlıyordum. Kutat kutat. İş var 4 numara, kutat 4 numara, yani. numara. Gel gel 4 numara. Gel gel 4 numara gel yanıma gel yanıma. 4 numara öldü. Ne benim leşimi vermedi bu? Teşekkürler. Tek biz loot toplu. Benim leşimi Ha Oğlum ne oluyor? Telefon dondu. Lutonlu. Lan Lutonlu. lan telefon dondu. Alanda öldün. Ya. Alanda öldün. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, ya, nereye gidiyor? Ya. Amına koyayım sen ya. Yok, senin gibi telefon olsunmuş kim ona. Sakin, <anlamda>. sakin, <gülüyor> sakin, <gülüyor> sakin. Tamam sakin. Bok yoluna gittim ya. Sadece bir kişi kaldı. Oyun bitecek şimdi. Başka telefon yok. Oğlum var. şimdi bok yoluna gitmeyelim ha. Dur burada bekleyelim, aa, Burada aa, bekleyelim. Aha M24, m Ya oğlum zaten bir kişi kalmış, ne gerek var. Bak o evlenin orada adam olabilir. Dikkat edin. M24'umu ver lan. <gülüyor> Allah'ındır. Çöplerini de abime verin. Bana niye verin çöplerini? İşte. Adam, adam, adam, adam. Evlenin kulübenin i̇şte. orada, orada. kulübenin orada. Galiba dur. Mikael ne kadar boş koşuyor lan böyle. sana direkt. Oğlum bak alanın içinde kalın ha. Bir yere git. Oğlum bu tertik. Alan içinde kaldı alana gelecek. Aynen aynen. Alanı kontrol et. Mikael sen koyayım. arka tarafı kontrol etsene. Belki adam ar arka taraftan da gelebilir. Adam buradan. Ya oğlum. Mika orası sana ait. Ölmeye hmm. hazır ol. Otur lan otur. Yatma otur otur öyle gözüküyorsun. He? Deve. Cüce. Deve. Yandın. Siktir git. Bu adam Daha nerede? Rahat dur sana. Arkanızda. %100 bu kandı. Ben biliyorum. Bu türk yüzeyiz. Allah Allah. Adam kamuflaj olmuş. Yerlerde sürünüyor. Yok bu olum? Adam kamuflaj olmuş. Oğlum adam ile olmasın evet. sakın? Adam bug'ta kalmış. Burada, burada, burada, burada! Çıkı, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık! Çık, çık, geliyo, geliyo!